Merhaba sevgili canlar dostlar, kucaklar dolusun merhaba. Hafta nasıl geçti, çala iyi geçmiştir. Yine beraberiz, ben Cem Kervan. E, bu hafta evi aradı, adlı bir değiş paylaşmak istiyorum sizinle. Buna benzeyen bir değiş daha okumuştum daha önce. E, kaybolan koyum adlı bir değiş e, Şimdi bu hafta e, kaybolan bir para, bir gümüş hakkında bir değiş paylaşacağım. Şöyle bir İncil metni var. Vergiciler ve diğer adı çıkmış günahkarlar sık sık İsa'ya dinlemeye gelirdi. Bu durum felisileri ve şeriat hocalarını kızdırdı. Biliyorsunuz felisiler çok katı, bağnaz, yobaz insanlardı. İsa'nın bu vergiciler, vergici o zaman e, mafya tipi insanlardı. E, diğer adı çıkmış günahkarlar açıkçası onların hoşuna gitmiyordu ve kızdırdı diyor. Bu adam, İsa hakkında, bu adam günahkarlarla ne kadar rahat, hatta onlarla sıkı fıkı olup aynı sofrayı paylaşıyor diye şikayet etmeye başladılar. E sonra İsa ruhula onlara bir misal anlattı. E, kaybolan bir koyun hakkında. Ondan sonra şu misali anlattı. E, veya misal, bir kadının on gümüş parası olup da bir tanesini düşürür kaybeder. Hemen bir lamba yakıp bütün evini süpürmez mi? O parayı buluncaya kadar her tarafa didik didik arayıp durmaz mı? Evin altını üstüne getirmez mi? Parayı bulunca da eş dostlarını, komşularını çağırıp Baksanıza kaybettiğim parayı buldum. Hadi bunu birlikte kutlayalım der. Aynı şekilde... Bir tek günahkar tövbe edince hakkın melekleri arasında kutlama yapılır. Ve bu düşünce çok hoşuma gidiyor. Evi aradı adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. Tabi evi aramadı ev yerinde duruyordu da ee, o gümüşü arıyordu evde. Evet. Bir kadında on gümüş parı vardı Bir tanesi düştü de bulamadı Bir kadında on gümüş para vardı Bir tanesi düştü de bulamadı Kadını öyle bir endişe sardı buluncaya kadar evi aradı buluncaya kadar kafaya taktı para meydanda yok çıldıracaktı kesiler çoraplar içine baktı buluncaya kadar evi aradı buluncaya kadar kafaya taktı Para medanda yok çadır açtı, çoraplar içine baktı, Buluncaya kadar ev yaradı. Hey. Çıkardı koltuğun yastıklarını Dikkatle elledi kıtıklarını Çıkardı koltuğun yastıklarını Dikkatle elledi kıtıklarını Üstüne getirdi Evin Altını Buluncaya Kadar Evi Aradı Sonra Kandil Yakıp Evi Süpürdü Yordanlara Açtı Ve Tekrar Dürdü Parayı Bulana Kadar Sürdürdü Buluncaya kadar evi aradı Sonra Kadir yakıp evi süperdi Yurda narı açtı ve tekrar dürdü Parayı bulana kadar sürdürdü Buluncaya kadar evi aradı Hey! Her tarafa didik didik aradı, her şeyi kaldırdı, baktı taradı. Her tarafa didik didik didik didik didik aradı, her şeyi kaldırdı, baktı taradı. Nihayet bu emek bir şey yaradı.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 Kervanım o herkese müjde Benimle sevinin diye söyledi Kervanım o herkese müjde Benimle sevinin diye söyledi Kaybolan parayı bulum ben dedi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 Buluncaya kadar evi aradı. Buluncaya kadar evi aradı. Evet, buluncaya kadar evi aradı. Bulunca da çok sevindi. Ev dost, komşu, herkesi çağırdı. Buldum buldum ben filan diye sevindi. Benimle birlikte sevinin dedi bir kutlama yaptılar. Aynı şekilde bir günahkar tövbe edince tövbekar olunca günahkar tövbekar oluyor. Ee, oğlum mu? bütün melekler kutlama yapıyor. Onun için e, günahkarları sevmek lazım. Tövbe etsinler. Yeni hayata kavuşsunlar. Bütün melekler sevinsinler. Evet. Beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin. Abone olun. Yorum yazın. Ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgi de kalın. Barış da kalın. Esen kalın. Hoşça kalın.